Teknoloji hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir oyun performansı videosuyla daha karşınızdayım. Bu seferki konuğumuz ise Oppo A91 modeli. Şu anda bu telefonun fiyatı arkadaşlar 3000 liralar civarında. Dolayısıyla 3000 lira bir bütçeniz varsa hani baktığınız zaman 8 GB RAM, 128 GB dahil depolama hafızası gayet makul bir cihaz gibi duruyor. Peki bu makul cihaz bizlere... Oyun tarafında nasıl bir performans sunuyor? Aslında sizlere biz bunu göstermek istiyoruz. Telefonumuza 3 tane oyun yükledik arkadaşlar. Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt 9. Niye bu oyunları yükledik? Çünkü bunlar genel itibariyle telefonları kasan ve ülkemizde en çok tercih edilen yapımlar diyebiliriz. Herhalde bu oyunlardan daha yüksek böyle sistem gereksinimlerine sahip e, mobil oyunlar yoktur diye düşünüyorum ben. E, popülerlik tarafında baktığımızda da özellikle PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'in ülkemizde böyle zirveye oynadıklarını söyleyebilirim. Asphalt 9 ise baktığımız zaman arkadaşlar bir araba yarışı oyunu ve gerçekten muazzam grafiklere sahip. Onu da biraz telefonun görselliğinin böyle ön plana çıkması için seçtiğimizi söyleyebilirim. Şimdi ne yapacağız? Dilerseniz kısaca bundan bir bahsedelim sizlere. Telefonumuzun Şarjına bakacağız arkadaşlar. Oyunu oynamadan önce telefonumuzun pil değerini sizlerle paylaşacağız. İşte pil değerini yüzde kaçsa ki şu anda mesela %59 bunu size kamerada göstermiş olacağız. Ardından ne yapacağız? Telefonumuzun sıcaklığını şu elimde görmüş olduğunuz sıcaklık ölçü aletiyle ölçeceğiz. Mesela şu anda ben hemen canlı olarak ölçüyorum. Birazdan yine ölçeceğiz ama 29 dereceler 30 dereceler civarında bu telefonun sıcaklığı. Ardından... 15-20 dakika boyunca bu üç oyunu az önce bahsettiğimiz üç oyunu bu telefonda oynayacağız. Çıkış kısmında ise telefonumuzun piline tekrardan bakacağız. Pili yüzde kaç seviyesinde azalmış? Bunu göreceğiz. Ve telefonumuzun sıcaklığını ölçeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu telefonun sıcaklığı 30 derecelerden kaç derecelere yükselmiş? Bunu sizlerle beraber canlı bir şekilde görmüş olacağız. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan telefonumuzun Oyun testine bir giriş yapalım. Evet arkadaşlar şu anda telefonumuzda oyun oynamaya başlayacağız. Şöyle pil seviyesini sizlere göstermek istiyorum. Telefonumuzun pil seviyesi şu anda %59 civarında arkadaşlar sıcaklığımızı da ölçelim isterseniz. Baktığımız zaman hani 31 dereceler civarında bir sıcaklığımız söz konusu 30.8 yani 31 diyebiliriz biz kısaca. Evet şimdi oyunumuza girelim. İlk olarak PUBG ile başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuza giriyoruz. Hemen başla diyelim çok fazla uzatmadan eşleşmemizi yapalım. Oyunumuza başlayalım. Bakalım bizlere nasıl bir görüntü performansı sunacak bu telefon. Beraber bunu gözlemlemiş olacağız. Şimdi oyunun yüklenme süresi. Evet yükleniyor diyor. Bakalım sıcaklıkta bir artış oldu mu hiç? Evet şu anda 1-2 derecelik olmuş. Bakalım daha ileride ne olacak? Şu bir ayarlara bakalım arkadaşlar. Bir grafik ayarlarını görelim. E, dengeli de şu anda grafik ayarlarımız. E, kare hızı ortada. Ben bunları değiştireceğim şimdi. Bunu akıcı yapacağım. E, ya da HDR falan. Bunlar daha gelmemiş. Her zaman olduğu gibi HD olsun. E, klasik, yumuşak, sinematik. Bunlar böyle olur. Bunu etkinleştirelim düzgünleştirmeyi. Yani biraz zorlayalım istiyorum zaten. Gölgeler etkin durumda. Parlaklık vesaire. Bunu da etkinleştirelim. Yok grafikleri otomatik ayarlamasın ya da. Ya. Biz belirledik zaten onu. Değil mi? Tamam yüksek tamam. Evet tamam dedik. Dalgalanma varsa karayızını düşür diyor. Bunu göreceğiz. Dalgalanma olup olmadığını birazdan göreceğiz arkadaşlar. Evet şu anda uçağımızdan gidiyoruz. Bakalım. Bakalım. Dalgalanma olup olmadığını görmüş olacağız. Yani şu anda bir takılma herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Gayet akıcı bir şekilde oluyor bu işler. İptal diyelim atlayalım ya biz. Beklememize gerek yok şöyle. Uçalım. Şurada bir evler mi? Evler var. O evlere doğru gidelim. Ama evler kayboldu. Ha, geldiler tekrar. <gülüyor> yani evlerin kaybolup geri gelmesi çok hoş olmadı. Ama neyse şuradan şimdi alalım. Evet yeni ağaçlar oh evet akıllı ha. şuradan hemen girelim. Kapı nerede yani neyse şuradan atlayalım. Atla... Alalım. Al, al. Tamam tamam tamam. Şunu elimize alalım. Tamam tamam. Mermisi de var. Tamam. Şimdi birilerini bulalım. İsmail'i vurdular. Dur gidip İsmail'i kurtarayım. İsmail. Ölmüş İsmail. Neyse yapacak bir şey yok. İsmail'in öcünü alacağız şimdi arkadaşlar. Aha bizi de öldürdü. Süper noob. Çakal. İsmail'in öcünü alamadık arkadaşlar. Olur mu öyle arada? 98 hayatta. Bir ben öldüm bir de İsmail öldü demek. <gülüyor> Evet PUBG'yi bu şekilde Dilerseniz PUBG'den çıkalım ve asfalta girelim biraz da. Tamam PUBG bizi tatmin etti. Yani oynanış falan akıcı PUBG'de. Bunu öğrenmiş olduk. Şimdi asfalta girelim arkadaşlar. Bakalım biraz da asfaltta üzerine ne gibi bir tecrübe bekliyor onu görelim. Oyna diyelim direkt yani kariyer yer. bunları biliyoruz zaten. Evet evet. İleri her şey ileri biliyoruz onları. Tamam sen rahat ol. Evet. Oyna. Touch drive çıkmış Kapatsaydık onu keşke kolay kolay oynardık. Bundaki oyun kontrolleri kolay arkadaşlar. Sadece sağ sol yapıyorsunuz. Eğer açmazsanız ayarları biliyorsunuz. Yani gayet basit bir oynanış söz konusu. Üçüncü bitir diyor. Ben birinci olurum garanti E video az Evet. Dediğim gibi birinci oldum arkadaşlar. Hızlı bir oyun. Benim hoşuma gidiyor bu asfalt. Hızlı olması sebebiyle. Bunları alalım. Bir yarış daha yapalım. Bir iki yarış daha atalım sizlerle birlikte. Evet. Hızlı olmasının yanında bir de kontroller kolay arkadaşlar. Önemli olan da o. Oynayalım. Evet. Güzel. Bir kere daha su kenarında da yarışalım. Bu oyunda çizimler alıyorsunuz. Çizimler alınca arabaları açıyorsunuz. Yine geliştirmek için yine çizimler almanız gerekiyor. E, belli bir seviyeye geliştirebiliyorsunuz çizimleri topladığınız zaman. ABC'de S, S süperli S arabalar var, sınıflar var. Mesela bu D sınıfı bir araç. Mitsubishi Lancer. Böyle abuk subuk hareketler yapabiliyorsunuz. Sakın trafikte denemeyin arkadaşlar. Bir arabayı daha patlattık. Şöyle hemen bir de havada dön, orada dön. Yine birinciliğe adım adımlarla gidiyoruz. Aha. Ne uçtun be. Şöyle bir de dönerek gireyim. Havalı olsun. Evet. Yine açık kazanmayı bildik arkadaşlar. Evet. Bu oyunda da gayet güzel grafikler. Oyun akıcı. Ayarlarına nereden bakıyoruz bunu ya? Bir bakalım bir grafik ayarlarına falan. Ha, şurada ayarlar var. Oyun ayarları diyelim. Ses ve görüntü diyor. Bakalım. Ee, görsel kalite varsayılan demiş. Biz bunu yüksek kaliteye alalım. Yüksek kalitede bir de oynayalım. Evet. Başlatalım bir daha, başlat. Bir de yüksek kalitede oynayalım arkadaşlar. Bakalım akıcılıkta hani bir geri gelme olacak mı onu görmüş olacağız. Şimdi bundan sonra da bir Call of Dati Mobile yapacağız sizlerle birlikte. Şu anda oyunumuz açılıyor yüksek kalitede. Bu arada sıcaklık ne alemde bakalım mı? 37'lere kadar çıkmış. Şimdi değil. Evet. Oyunumuz açılıyor şu anda. Yüksek kalite ayarlarını da. Yeniden başlattık oyunu. Oynayalım hemen. Bakalım yüksek kalitede bir düşüş vesaire olacak mı? Bunu beraber girelim şuna. Deneyimlemiş olacağız. ileri. Evet. Oyna. Serbest düşüş. Malaya. Bu güzel bir bölüm. Öyle yüksekten başlıyorsunuz. Yokuş aşağı gidiyorsunuz. Bakalım yüksek ayarlarda bir Ha, evet yine kazandık. Yüksek ayarlarda da yani herhangi bir donma kasma olmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet akıcı bir şekilde oynadık oyunu yani herhangi bir sıkıntı çıkarmadan bu telefonla asfaltı yüksek ayarlarda da oynayabiliyoruz. E, Tabi ilerleyen safhalarda ne olur bilinmez e, çünkü hani daha fazla sinir için belki donma kasma yapabilir. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi asfaltı da kapatıp. Call of Duty e girelim. Son olarak bu oynadı da birkaç dakika. oynadıktan sonra telefonumuzun sıcaklığını ve şarj seviyesini gözlemleyeceğiz. Bakalım ısınma, kasma, donma vesaire olacak mı, olmayacak mı? Bunları beraber görmüş olacağız. Evet, ufak bir indirmemiz var. Hemen bunu yapıyor 76.03 megabaytlık bu indirmeden. Sonra oyunumuz başlamış olacak. Evet arkadaşlar, şu anda oyuna giriyoruz. Bu tabi bildiğiniz üzere eğitim turu ilk defa oyuna girdiğimiz için. da biz burada önemli olan oyunun akıcılığını vesaire görmemiz. Bir turda oynayacağız zaten. Sıkıntı yok. şarjörümüzü dolduralım bir daha dolduralım sonra kendisi hareket edelim gelişmiş kontrollere girelim buradan ayarlar gelişmiş mod işte tabii ki Evet şimdi oyuna girebiliriz herhalde. Tabi önce ben bir ayarlara falan bakacağım arkadaşlar. Hangi ayarlarda oynadığımızı bir görelim. Ee, bu süreçte işte biraz daha ayarlara açacağım. Bakacağız göreceğiz. Tamam kısa kesik olsun. Ayakkabı dolacaksın. Bunlar geç ya. bir dur kardeş ayarlara gireydik ya bizi direk oyuna soktuna neyse onu oynayalım ondan sonra ayarlara gireriz ya da şurada ayarlar var ya oraya tıklayalım arkadaşlar oradan bakarız tamam kısa kes Ayarlar, ayarlar. Hemen ses ve grafiklere giriyoruz arkadaşlar. Orta demiş. Bunları yüksek yüksek yapıyoruz. Ee, bakalım alan, derinliği. alan derinliğini açalım. Rock doll neyse onu açalım. Su yansımasını. Bakın ne diyor. Geçerli grafik kalitesi ayarları. Desteklemiyormuş. Gerçekçi tamam. Kişiselleştir. Tamam. Tamam. Tamam. Sonuç olarak Oldum mu olmadım birazdan bakarız ona. sakin olalım bakayım. adamların bezine sizden. Tüftü. ne ya? ya? edelim tamam şimdi daha var Droid ölecektik ama bitti zaten oyun. Evet, zafer. 20'ye 13'lendik. Bunlar zaten bottur arkadaşlar çok kolaydı. Hakkındayım yani. Adam nereyi taramış? Adam ölmüş ha, işte. Ecelde varsa ölüm böyle ölüyorsunuz. Adam duvara ateş ediyor siz ölüyorsunuz. Şans. Evet arkadaşlar şimdi grafik ayarlarını falan ayarlamıştık Zaten bakacağız sıcaklığımıza çıkacağız oyundan. Evet, Dilerseniz hiç şey yapmadan direkt çıkalım. Bakalım şarj seviyemiz yüzde kaç olmuş? Evet gördüğünüz gibi hala %52. Yani öyle şarjda önemli bir düşüş vesaire söz konusu değil. Gelelim sıcakta. Hemen telefonumuzu soğutmadan ölçelim. Evet gördüğünüz gibi 40-42 falan var şurada. Yani 40-41 civarı 42'ye kadar yükselen yerler oluyor arkadaşlar. Ee, şuralar daha düşüktür muhtemelen. Çünkü batarya var burada biliyorsunuz. 42 derece. Şu işlemcinin falan olduğu kısımda 42 dereceyi görüyoruz gördüğünüz üzere. Yani öyle çok büyük bir ısınma vesaire de söz konusu değil. Yani elinizi rahatsız edecek bir ısınma olmadığını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Oppo A91 oyun tarafında da gayet kullanıcıları memnun edebilecek bir performansa sahip. Baktığımız zaman oyunları gayet akıcı bir şekilde oynatıyor mu? Evet oynatıyor. Isınma seviyesini alemde çok fazla rahatsız ediyor mu? Hayır etmiyor. Tabii biz burada 15 dakikalık bir deneyimden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani kalkıp bununla bir iki saat üç saat oynarsanız muhtemelen sıcaklık değerleri daha da artacaktır. Fakat ben hani telefonu şöyle tuttuğunuzda Elinizi rahatsız edebilecek seviyede bir sıcaklık olacağını düşünmüyorum ki zaten biliyorsunuz artık telefonlarda genellikle silikon kalıflar geliyor. O silikon kalıfları da taktığınız zaman telefon muhtemelen e, hani elinizi çok fazla rahatsız etmeyecektir diye düşünüyorum ben. Eğer böyle oyun oynamak için 3000 liralar seviyesine iyi bir telefon alıyorsanız bence Oppo A91 modeli iyi bir seçenek diyebilirim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de lütfen unutmayın.